Cari kart nasıl tanımlanır? Yana sayfası üzerinde arama alanına veya F10 tuşu ile arama menüsüne gelerek cari yazdığımızda cari kart listesi ekranını görüntüleriz. Liste ekranımızda daha önceden eklemiş olduğumuz cariler yer almaktadır. Aşağıdaki panelden ekle seçeneği ile yeni bir cari kart tanımlaması yapabiliriz. Ekle seçeneği ile kuruluş ve şahıs türünde kayıt türleri oluşturabiliriz. Veya hızlı ekle seçeneği de bulunmaktadır. Liste ekranımızda bir kaydı seçerek aşağıdaki panelden değiştir dediğimizde cari kart detayı sayfasını görüntüleriz. Cari kart tanımlarken firma alanımız pasif olarak gelecektir. Sunucumuza tanımlı birden fazla firma var ise ilgili firma dan giriş yaparak tanımlamalarımızı gerçekleştirmemiz gerekmektedir cari kart bilgileri alanında bulunan cari kart türünü şahıs veya kuruluş olarak değiştirebiliriz cari kart tipini alıcı satıcı alıcı ve satıcı olarak belirleyebiliriz. Durum alanından cari kart kaydını aktif ya da pasif olarak değiştirebiliriz. Kayıt oluştururken bu alan aktif olarak gelecektir. Eğer önceden kaydettiğimiz bir kaydı düzenliyorsak pasif olarak durumunu değiştirebiliriz. Artık kullanmadığımız cari kartların üzerinde işlem varsa sistem bu kaydı silmemize izin vermeyecek. Kaydı pasif durumuna getirerek liste ekranında gözükmemesini sağlayabiliriz. Rehberde gözüksün alanını işaretleyerek cari kaydının rehber listesinden sitesinde de gözükmesini sağlayabiliriz. Eğer şube fazla çalışan bir firma isek oluşturacağımız cari kaydını tanımlayacağımız şubemizi seçeriz. Veya genel seçimi yaparak şube ayrımı yapmaksızın liste ekranlarında görüntülenmesini sağlayabiliriz. Ünvan alanından cari ismini daha sonra cariye ait açıklama bilgisini ekleriz. Kodu alanından kayıt kodunu belirleriz. Liste ekranımızda numaralı bir sıralama var ise F1 ile sıradaki numarayı getirebiliriz veya alıcı-satıcı tipinde bir ayrım yaparak numaralandırmak istersek ilgili harfleri ve sayıları kullanabiliriz. Vergi dairesi alanından F1 ile vergi daireleri listesini görüntüleriz. Filtreyi kaldırarak tüm vergi dairelerini görüntüleriz. Liste ekranımızın boş geldiği durumlarda aşağıdaki panelden eksikleri tamamla seçeneği ile listede olmayan vergi dairelerini otomatik olarak tanımlayabiliriz. Vergi numarası alanından cariye ait vergi numarasını ekleriz. Eğer TNB lisansına sahip birseniz kenarda bulunan seçenek ile cariye ait isim soyisim isim kimlik numarası adres bilgisi gibi alanların gelmesini sağlayabilirsiniz. Eğer cariye e-fatura kullanıyor ise ilgili bilgisini seçeriz. Cariye ait bir görsel eklemek için resim alanının üzerine tıklayarak herhangi bir kutucukta çift tıklama ile görselimizi ekleyebiliriz. Daha sonra adres bilgileri sekmesinden cariye ait fatura adres bilgisini adres 1 ve adres 2 alanlarına ekleriz. Şehir, ilçe, posta kodu, telefon numaraları gibi bilgilerini de ekleriz. Diğer adresler sekmesinden cariye ait birden fazla adres bulunması durumunda satırdan adres bilgilerini ekleyebiliriz. Kodlar sekmesinden cariye ait özel kod ve yetki kodu tanımlamaları gerçekleştirebiliriz. Özel kodlar ile raporlarımızda carilerimizi ayrıştırmamızı sağlayacak kodlar tanımlayabiliriz. Özel kod alanlarını ismen düzenlemek için Ctrl T tuşları ile yeni bir sekme açarak önceki aramamızı temizleyerek Sistem parametreleri yazdığımızda sistem parametreleri ekranını görüntüleriz. Sistem parametreleri ekranında arama alanına cari yazarız. Cari başlığı altında bulunan parametrelerden özel kod alanlarını ismen düzenleyebiliriz. Özel kod 1 alanı ile carileri ülke olarak gruplayabiliriz. Özel kod 2 alanı ile carileri şehir olarak gruplayabiliriz. Sistem parametrelerinde yapmış olduğumuz değişiklikleri kaydederiz. Cari kart bilgileri ekranını tekrar görüntülediğimizde vazgeç ile sayfadan çıkış sağlayarak tekrardan cari kaydımızı görüntüleriz. Sistem parametreleri ile yapmış olduğumuz değişiklik özel kod alanında görüntülenmektedir. Özel kod ülke seçimini F1 ile liste ekranını görüntüleyerek gerçekleştirebiliriz. Özel kod 2 alanıyla Şehir gruplamasını F1 ile liste ekranını görüntüleyerek gerçekleştirebiliriz. Grup kodu ile carilerimizi gruplayabiliriz. Kaynak alanı ile oluşturduğumuz cariye hangi şekilde ulaştığımızı seçebiliriz. Liste ekranında klavyemizden boşluk tuşu ile seçimi yaparak aşağıdaki panelden ekleriz. Yetki kodu ile sistemdeki kullanıcıları yetkilendirmemiz durumunda oluşturduğumuz cariye kaydının görüntülenebilmesini sağlayabiliriz. Diğer sekmesine geldiğimizde ca cariye tanımlayacağımız ilgili varsa, web adresi varsa, sadakat müşterisi ise ilgili kart numarası bilgisi, satış elemanı bazla çalışıyorsa satış elemanı bilgisi, carinin kullandığı ödeme planı varsa ödeme planı tanımlamalarını gerçekleştiririz. Eğer cariyle nakit olarak çalışıyorsak F1 ile ödeme listesi ekranını görüntüleyerek nakit ödeme planını seçeriz. Cari kare düşmüş düşmüşse İşlem yapılması durumunda sistemin devam etmesini, uyarı vermesini veya işlemin durdurmasını sağlayabiliriz. Kara listeye düşme nedenini aşağıdaki alana ekleyebiliriz. Cariye işlemlerde kullanılacak bir indirim tutarı belirleyebiliriz. Not alanında cariye ait not ekleyebiliriz. Sistem parametrelerinde ilgili ayarlamayı sağlayarak not alanındaki bilgilerin işlemlerde gelmesini sağlayabiliriz. Bunun için açık olan sistem parametreleri sekmesine geliriz. Arama alanında cari yazılıyken cari başlığına geldiğimizde parametre listesinden cari kartta belirtilen not bilgisi işlem yaparken gösterilsin mi parametresini evet olarak değiştirip kaydetmemiz gerekmektedir. Cari kart detay sayfasına geri döneriz. Döviz alanından cari ile çalıştığımız döviz türünü seçeriz. Eğer dövizli çalışıyor isek sistemde bulunan hangi kuru kullanacağımızı belirleriz. Cari ile belirli bir fiyat üzerinden çalışıyorsak ilgili fiyat bilgisini seçeriz. Eğer cari ilk potansiyel olarak tanımlanıyorsa ilgili tarihi daha sonra cariye dönüşüm tarihini seçeriz. Cariye tanımlı e-fatura, e-arşiv tasarımları bulunuyorsa ilgili seçimleri gerçekleştirebiliriz. Risk bilgileri sekmesinde cariye ait risk limiti belirleyebiliriz. Bu tutarın para birimini de yanında bulunan alandan seçebiliriz. Belirlemiş olduğumuz tutar kontrolünün hangi kritere göre yapılacağını seçeriz. Bakiye, Bakiye ve İrsaliye, Bakiye, İrsaliye ve Sipariş, Bakiye Tahsil Edilmemiş Çeksenet, Bakiye, İrsaliye ve Tahsil Edilmemiş Çeksenet seçenekler bulunmaktadır. Limit aşımı durumunda 3 seçenek vardır. İşleme devam etmek, işlemde uyarı vermek, işlemi durdurmak. Fatura, kasa, banka türündeki işlemlerde limit aşımı durumundaki işlemi seçeriz. İrsaliye türündeki işlemlerde limit aşımı durumundaki işlemi seçeriz. Sipariş türündeki işlemlerde limit aşımı durumundaki işlemi seçeriz. Çek senet modülü kullanıyor isek cariye ait çek senet risk tanımlamalarını ilgili alanlardan gerçekleştirebiliriz. Kimlik alanı sekmesi kuruluş türündeki kayıtlarda pasif olarak gelmektedir. Şahıs türündeki kayıtlarda kimlik sekmesini görüntüleyebiliriz. Banka sekmesine geldiğimizde cari ile çalıştığımız banka bilgilerini ekleyebiliriz. Yetkililer sekmesine geldiğimizde yetkiliyi rehber listesinden seçerek ekranımıza tanımlayabiliriz. Müstahsil sekmesine geldiğimizde ise eğer carimiz toptancı veya çiftçi ise el faturu alanından müstahsil makbuzunu seçerek diğer bilgilerini ekleyeceğimiz alanlar bulunmaktadır. E müstahsil makbuzu nedir, ayarları nasıl yapılır, nasıl oluşturulur videomuzdan detaylı olarak izleyebilirsiniz. Ek alanlar sekmesine geldiğimizde kullanabileceğimiz metin alanları ve sayısal alanlar bulunmaktadır. Vade bilgileri sekmesinde cariye ait vadesi geçen borcu bulunması durumunda işlemlerde yapılacak kontrolleri belirleriz. İlk olarak vade kontrolü yapacak isek vade kontrol türünü belirlememiz gerekmektedir. Bakiye'ye göre veya bakiye ve irsaliye'ye göre kontrol yapmamız mümkündür. Daha sonra vadesi geçen borç kontrolünü faturada, irsaliyede ve siparişte hangi yöntem ile yapmasını belirleyebiliriz. B2C sekmesine geldiğimizde Carinin B2C üyeliği bulunması durumunda bilgilerini ekleyebileceğimiz alanlar mevcuttur. Rapor tasarımları sekmesinde cari işlem raporları için kullanacak tasarımları belirleyebiliriz. Kargo bilgileri sekmesini görüntülediğimizde cari ile kargo gerekli işlemlerde ön tanımlı gelecek kargo bilgisini ve ödeme şeklini seçebiliriz. Bilgilerimizi tanımladıktan sonra kaydet ile sayfadan çıkış sağlarız.